Perat Perat, ben de kedi Al Perat sıkıştırdım. Bir evde bir saattir operasyondayız. 3 kedimizi yakaladık. Kaldı iki kedimiz. Perat arkadaşım ve ben. Bakın çocuklar, ne yapıyorsunuz? Şimdi psikopatımız var. Bir tane psikopat var. Parmağımı hissetmiyorum. Serçe parmağım yok. Artık dört parmak hareket ediyorum.